cam toplum içinde her 100 kişiden yaklaşık 3 ya da 4'ünün panik bozukluğu daha önce yaşadığı ya da şu anda yaşamış olduğu belirlenmiş. Panik atak panik bozukluğa nasıl dönüşür? Burada aslında panik atak tek bir atak şeklinde kendini gösterir. Biraz önce bahsettiğim çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, soluğun kesilmesi, üşüme, ürperme, el ya da elde ayakta el uyuşukluk farklı algı problemleri, ölüm korkusunun yaşadığı, bu kısa süreli 10-15 dakikalık atak tek başına panik atak. Eğer bu tekrarlıyor ve tekrarlayacak diye bir beklenti anksiyete dediğimiz bir anksiyete oluşursa, o zaman panik bozukluğa çevriliyor. Burada tabii ki DSM-5 dediğimiz psikiyatrik sınıflamada bazı değişiklikler oldu ama genellikle bilinen sistem bu. Özellikle tek bir atak değil, birçok atak varsa ve arada da bir bekleme beklenti ansiyetesi dediğimiz kaygı, endişe varsa bunu biz panik bozukluk diyoruz. Tek bir atak geçirdikten sonra e, tekrarlayan atakların olma ihtimali artıyor ve buna bağlı olarak da stresle de maalesef bir artış söz konusu oluyor.